http'de tahmin ve kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 14.10.2020 saat 17 itibariyle sizlere 3 tane kupon hazırladım. 3 tane güzel kuponumuz var arkadaşlar. Dün kanalımızda vermiş olduğumuz 2.30 oranlı kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. Değerlendiren kardeşlerimi tebrik ediyorum. Charlton Grimsby maçına 1.5 üz dedik. 3.5 buçuk üst oldu. Ee, Kingsley'nin Borayan maçını iki buçuk üst bir orandan ve Walking Dagenham yani biraz e, garantiye kaçtım dün dediğim gibi arkadaşlar maç 0-0'da kaldı ve kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. Bugün 3.80, 3.87 ve 3.02 oranlık üç tane güzel kuponumuz var. Tabi aralarından seçip değerlendirebilirsiniz, eleyebilirsiniz. Maçlarımız saat 21.45'te başlayacak. Bütün maçlarımız zaten UEFA değil. Saat 21.45'te başlayacak tüm maçlarımız. Aklınıza yatmayan kuponu değerlendirmeyin. Veya farklı farklı kombin yapıp o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Evet ilk kuponumuz arkadaşlar. Dediğim gibi bütün maçlar saat 21.45 başlayacak. İlk kuponumuz 3.80 orandan oluşuyor. Norveç Kuzey İrlanda. Ben bu maça 2.5 üst aldım bu kuponumda arkadaşlar. 1.75 oranından değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız Portekiz-İsveç maçı. Bu maça 1.5 üst. Biraz garantiye kaçtım biliyorsunuz. UEFA Uluslararası Ligi biraz sıkıntılı geçiyor. Bu yüzden 1.5 üstlere kaçtım. 1.30 oranı var. Gayet iyi bir oranı var. Ve Rusya Macaristan maçı bir ve bir buçuk üst arkadaşlar toplam 3.80 oranı var bu kuponumuzun Norveç Kuzey İrlanda iki buçuk üst 1.75 oran Portekiz İsveç bir buçuk üst Rusya Macaristan bir ve bir buçuk üst İlk kuponumuz bu şekilde. Toplam 3.80 oranı var. İkinci kuponumuz arkadaşlar 3.87 orandan oluşuyor. İlk maçımız Türkiye-Sırbistan. Ev 1.5 üst. Yani Türkiye 2 gol atar. İlk maçımız bu şekilde, ikinci maçımız ise arkadaşlar i̇ngiltere danimarka maçı. Yine ev 1.5 üst, biliyorsunuz ben taraf basine fazla yönelmiyorum, yani sevmiyorum taraf basine oynamayı. Genelde karşılıklı gol var ve üst, yani gollü geçecek maçları seçiyorum bültenden. Sizin de aklınıza yatarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Türkiye, Sürbistan, ev 1.5 üst. İngiltere, Danimarka, ev 1.5 üst. Toplam 3.87 oranı var. Türkiye'nin oranı 2.15, İngiltere'nin oranı 1.80. Üçüncü ve son kuponumuz arkadaşlar. 3.02 oranı var. Bu kuponumuzun. <gülüyor> Belarus, Kazakistan. 1.5 üst. 1.40 oranı var. Hırvatistan, Fransa. Karşılıklı gol var arkadaşlar. 1.60. Ve 3. maçımız İtalya, Hollanda. Bir buçuk üst. Dediğim gibi arkadaşlar. E, dilerseniz farklı farklı kombinleyebilirsiniz. Dilerseniz dediğim gibi verdiğim gibi maçları e, değerlendirebilirsiniz. Hafta sonuna çok güzel, çok özel yani yüksek oranlı kuponlarımız da olacak. Takipte kalın bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden herkese bol şans diliyorum, bol kazançlar.